Merhaba sevgili Akrep burçları ve yükselen burcu Akrep olanlar 2022 yıllık burç yorumlarına hoş geldiniz. Evet sevgili Akrep burçları geçtiğimiz yıl Jüpiter'in ve Satürn'ün Kova burcu geçişiyle beraber ve aynı zamanda Uranüs'ün 7. evinizde olmasıyla beraber Evlilik hayatınız, aile hayatınızla alakalı bir takım değişimler ve dönüşümler yaşamış olabilirsiniz. Özellikle yeni bir rutin, yeni bir düzen inşa etme noktasında bir takım hareketler söz konusu olmuş olabilir gibi gözüküyor. Bu senede özellikle ay düğümlerinin burcunuza geçmesiyle beraber gündemler daha çok sizin adınıza işliyor olacak ve aynı zamanda Jüpiter'de balık burcuna geçerek size güzel bir destek sunuyor olacak. Bu videoda Jüpiter transitinden bu yıl meydana gelecek olan tutulmalardan bahsedeceğim. Aslında 2022 senesine kuş bakışı bir değerlendirme yapıyor olacağız. Çok fazla detaylara girmeyi düşünmüyorum. Uzun bir video olsun istemiyorum. Ara ara zaten aylık yorumlarla, haftalık yorumlarla, e, önemli gördüğüm tarihlerle sürekli olarak e, kanalda aktif olmaya çalışıyorum. Bu nedenle içeriklerimi takip edenler zaten e, süreçten haberdar olacaklardır. Yalnızca 2022 senesinde ajandamız ne yönde ilerleyecek, temel gündem ve konu başlıklarımız neler olacak bunları aktarmaya gayret göstereceğim sizlere. Dolayısıyla eğer içeriğim dikkatinizi çekiyorsa kanalla ilk defa karşılaşıyorsanız veya uzun zamandır takip ediyorsanız abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Ve bildirimleri açarsanız da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Bu arada yorumlarda 2021 senesinde yaşadıklarınızı bilhassa satürn Uranüs karesi ile beraber yaşadıklarınızı paylaşırsanız da çok memnun olacağım. Şimdi hemen 2022'nin gündemine geçiş yapıyoruz sevgili akrep burçlarım. Evet öncelikle Jüpiter'den bahsedelim. Jüpiter biliyorsunuz geçtiğimiz sene Kova burcunda bulunmaktaydı ve sizin haritanızın dördüncü evinde etkili olduğu Satürn ile beraber dördüncü evinizde bulundu. Tabii Jüpiter'in Kova burcunda çok da şanslı etkilerini aslında gözlemleyemedik. Bazen olayları büyüttü ve genişletti, bazen refah etkileri de getirdi ancak genel itibariyle Jüpiter Kova burcunda çok rahat bir pozisyonda sayılmadığı için biz bu şanslı ve bereketli etkiyi hissedemedik, kaldık. Satürn de kova burcunda bulunduğundan zaman zaman blokajlar ve engellemeler aslında Jüpiter'in gölge altında kalmasına sebebiyet verdi. Şimdi ise Jüpiter balık burcuna geçiyor ve Jüpiter'in gerçekten çok iyi çalıştığı, kendi özelliklerini çok net bir şekilde gösterdiği bir seneye giriş yapıyor olacağız. Üstelik sizin yükselen burcunuza da çok güzel bir 120'lik açı gönderiyor olacak Jüpiter desteği. Jüpiterin balık burcu geçişiyle beraber aslında hemen hemen hepimizin haritasındaki balık burcu evleri ve konularıyla alakalı bir takım şanslar, fırsatlar ve olanaklar ile karşı karşıya kalacağını görüyoruz. Burada Jüpiter sizin haritanızın 5. evinde bulunuyor olacak yıl boyunca. 5. ev zaten küçük şanslar evidir, eğlence evidir, keyifli bir evdir bizi mutlu eden e, çocuksu hissettiren e, bir evdir. Aynı zamanda cinsellik, aşk ve çocuklarla da erintilidir. E, dolayısıyla çok tutkulu bir dönem geçireceğinizi söylesek herhalde çok da yanlış e, bir öngörüde bulunmuş olmayız. Burada aşk hayatınızın çok canlı olacağı, mevcut ilişkiniz varsa romantizmin çok aktif olacağı, eğlenmeye, keyifli zaman geçirmeye daha çok vakit ayıracağınız, aynı zamanda bazı spekülatif durumlardan da kazançlar elde edeceğiniz, yatırımlar olabilir, borsa olabilir, bitcoin olabilir. Bu alanlarda da bir takım menfaatler elde edeceğiniz. Belki bir, çocuğun, bir çocuğunuzun olacağı ihtimali söz konusu. Belki çocuklarınızla alakalı güzel gelişmeler söz konusu. Belki de bir proje, bir şans bir fırsat enerjinizle beraber hayatınıza dahil olabilir gibi gözüküyor. Özellikle 2022 senesinde Nisan ayında Jüpiter Neptün kavuşumu yaşanıyor olacak. Bu kavuşum 12 yılda bir meydana gelen bir kavuşum ancak balık burcunun bu derecesinde ilk defa meydana gelecek. Dolayısıyla aslında her derecenin ayrı bir önemi vardır. Tabii ki doğum haritalarımızda da önem arz eden değişimler olacaktır ama 5. evinizde jüpiter Neptün kavuşumu özellikle hayallerinizdeki aşka kavuşmak belki uzun zamandır çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu hayalinizin gerçek olması belki şans beklediğiniz şans istediğiniz bir alan varsa bu şansın size sunulması belki de artık eski hayat neşenize kavuşmanız gibi etkileri getirecektir. Bu sene itibariyle özellikle yaratıcı projelerde, sanatsal ve yaratıcı projelerde çok büyük atılımlar meydana getirebilirsiniz. Bir şekilde kendinizi sahneye atabilirsiniz, göz önünde olabilirsiniz ve parlayabilirsiniz sevgili akrep burçları. Geçtiğimiz yıllarda çok zorlu dönemeçlerden geçtiğinizi biliyoruz. Özellikle maddi anlamda ve kariyer hayatınızda bazı tıkınıklıklar yaşadığınız artık sahne sizin olacak. Yavaş yavaş ön plana çıkmaya başlıyorsunuz sevgili akrepler. Evet bunun yanı sıra bu yılın diğer önemli olayları ise tutulmalar. Çünkü e, bu yıl ay düğümleri ikizler ve yay aksından çıkıp akrep ve boğa aksına yerleşiyor olacak. Yani sizin için oldukça önemli bir sene sevgili akrep burçları. Güney ay düğümü burcunuza yerleşirken kuzey ay düğümü de tam karşınızda 7. evinizde olacak. Yine burada kendi benliğinizi bulmak, ikili ilişkiler yoluyla büyümek, genişlemek, tekamül sürecinize hizmet eden kadarsel döngülerden geçmek gibi temaları aktif olacaktır. Burada tabi biraz daha kendi dünyanıza çekilmek, belki de kendi bildiğinizi okumak, biraz daha bireysel olmak, kendi doğrularınızla yaşamak üzerine aslında bir inadınız olabilir. Ancak partnerinizin desteği, partnerinizle beraber kuracağınız bir plan, bunun yanı sıra ben olmaktansa biz olmayı başarabilme noktasında ciddi kadersel döngüler yaşayacaksınız. Burada yalnız olan akrep burçlarını çok kadarsel ilişkiler bekliyor olabilir. Mevcut da ortaklığı veya evliliği devam eden kişilerinde ee, burada bazı işbirliği temaları ön plana çıkıyor sanki. E sizinle işbirliği içerisinde olmak isteyen, size destek olmak isteyen veya sizi yukarı bir aşamaya taşımak isteyen, ancak bu aşamaları meydana getirirken de sizi biraz zorlayan e, bağlantılar olabilir. Daha çok ikili ilişkilerle alakalı temalar ön plana çıkacak sanki. E, bu sene yalnız olmaktansa, bireysel ve tek tabanca takılmaktansa, size yardım ve işbirliği teklifinde bulunan kişilerle beraber ilerlemek, Sanki sizin gelişiminize daha büyük katkı sağlayacaktır. Ee, evli olan akrep burçları özellikle partnerin yönlendirmeleri ve partnerin fikirlerine her zamankinden daha fazla önemli, önem vermeli diye düşünüyorum. Ee, bazı ortaklıklar da yine keza bu sene itibariyle gündeme gelebilir gibi de bir enerji söz konusu olacak. Ay düğümlerine dair çok daha kapsamlı bir video çekmeyi planlıyorum. Bu nedenle burada uzun uzadıya anlatmayacağım. Birkaç cümleyle zaten genel temayı göstermeye çalıştım. Diğer detayları o videoya saklamak istiyorum. Bu videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi bakalım yıl boyunca meydana gelecek olan tutulmalara. 30 Nisan tarihinde ilk tutulmamızı yaşıyoruz. Güneş tutulması Boğa burcunun 10 derecesinde meydana gelecek. Evet bu tutulmayla beraber... Özellikle evlilik gündemleri, ortaklık gündemleri ile alakalı önemli bir başlangıç söz konusu olabilir. Aynı zamanda eşinizin hayatında çok önemli bir başlangıç, çok önemli bir girişim yine gündeme gelebilir. Veyahut evliliğinizin gidişatı adına da yine kadersel bir başlangıç temasının güçlü bir biçimde ortaya çıkacağını görüyoruz. 16 Mayıs tarihinde ise İlk ay tutulmamızı yaşayacağız. Akrep burcunun 25 derecesinde yani sizin burcunuzda meydana gelecek. Bu tutulma, bu tutulmayla da beraber biraz daha aslında kendinizle alakalı farkındalıklara varıyorsunuz sevgili akrep burçlara. Özellikle bu farkındalıklara karşınızdaki insanın aynalama yapmasıyla beraber sanki uyanıyorsunuz gibi bir durum var. Yani aslında bu sene ikili ilişkiler yoluyla kendinizi tanımaya başlıyorsunuz. Hatalarınızı görmeye başlıyorsunuz, yanlışlarınızı ve takıntılarınızı görmeye başlıyorsunuz. Hangi alanda sürekli olarak bocalayıp duruyorum bir kısır döngünün içerisindeyim diye düşünüyorsanız aslında bunun temelinde kendi blokajlarınız olduğunu fark ediyorsunuz. Ve ikili ilişkiler yoluyla partnerinizin veya ortağınızın yönlendirmeleriyle beraber e, kendi e, sürecinizi, kendi yolculuğunuzu da keşfetmeye başlıyorsunuz. E, Ekim ayına kadar bu döngü bu şekilde devam ediyor olacak. Biliyorsunuz zaten ay ve güneş tutulmaları ortalama 4-5 aylık dönemleri sembolize eder. Yani hemen o tarihte bir etkileşim yaşamasak da aslında sürece yayılan bir kadersel e, rotadan geçeceğimizi söyleyebilmek mümkündür. 25 Ekim tarihinde ise Akrep Burcu'nun 2 derecesinde bir güneş tutulması yaşanacak. E, bu güneş tutulması da birinci elinizde meydana geliyor. Kendinizle alakalı önemli bir başlangıç meydana gelecek sevgili akrepler. E, i̇majınızı değiştirebilirsiniz. Çok önemli bir değişim yapabilirsiniz. Belki estetik bir operasyon geçirebilirsiniz. Saç ektirebilirsiniz. Saçınızı mora boyatmaya karar verebilirsiniz. Bu en basit anlamda e, yapılacak değişimdir. Ama sanki insanlara artık bir şeyleri duyuruyorsunuz. Ben artık eski ben değilim. Ben değiştim. Ben dönüştüm enerjisini getiriyorsunuz. Zaten yükselen akrepler, e, Anka kuşu sembolizması ile beraber... Dönüşüme en açık burçlardır. En güçlü burçlardır. Dolayısıyla ne kadar zorluk yaşarsa yaşasın. Aslında bunlara sabredebilen, bunların üstesinden gelebilen ve bu yolculukta kendini bir hamur gibi yoğurup harmanlayabilen bir enerjidir. Keza bu de sizin için öyle olacak. Özellikle burada bireyselliğinizi ön plana çıkarırken aslında karşınızdaki insanların sözlerine ve cümlelerine de dikkat etmeniz gerekiyor. Bu insanların gerçekten sizin yolculuğunuzda büyük katkıları ve destekleri olacaktır. Onların ağzından çıkan cümlelerin aslında size gelmesi gereken mesajları barındırdığını düşünerek hareket etmek hemen tepki göstermemekte gerekiyor. E, bu da bir dipnot olarak e, durusun sevgili akrepler. Evet, e, son tutulmamız ise 8 Kasım tarihinde Boğa burcunun 16 derecesinde meydana gelen bir ay tutulması. E, bu tutulmayla beraber birçok ilişkinin artık karar ve tamamlanma aşamasına geleceğini söyleyebiliriz. Eğer e, toksik hale gelmiş bazı ortaklıklar ve evlilikler varsa belki bunların e, bitmesi veya güncellenmesi, değişmesi, dönüşmesi söz konusu olabilir. Keza e, ikili ilişkilerle alakalı artık bazı kararlar verebilirsiniz. Özellikle kendinizde başlayan bu değişim süreciyle beraber ilişkiyi artık farklı bir formata taşıma isteği içerisinde olabilirsiniz. Ama biraz duygusal olarak e, manipülatif bir e, tutulmada olabilirsiniz. Olabilir. Kasım ayındaki e, tutulma, açıkçası bazı e, düşmanlıklar ile de karşılaşma ihtimaliniz söz konusu olabilir sevgili akrepler. Evet, yılın genel teması bu şekilde. Dediğim gibi çok fazla detaylara girmiyorum. Yeni ay ve e, dolunaylara ve tutulmaların e, açılarına çok fazla girmemeye çalışıyorum. Zaten bunları sizlere e, kapsamlı bir şekilde aktarıyorum e, süreç içerisinde. E, dolayısıyla bu şekilde ilerlemeyi uygun gördüm. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı, bereketli bir sene olur siz sevgili akrep burçları için. Buraya kadar dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. E, zamanınızı ayırdınız. Umarım e, bir farkındalık oluşturur ve rehberlik eder sizlere. İçeriğim içeriklerimi beğeniyorsanız neden kapatırken takılmaya başladım ben? Arkadaşlar böyle bir kekelemeye başladım videoyu tam kapatacağım sırada ben genelde doğal paylaşımlar yapıyorum çok fazla kesmiyorum biçmiyorum hem zaman sıkıntısından dolayı asla özensizlikle alakalı düşünmeyin çok fazla profesyonel yaklaşamayabiliyorum bu işe dolayısıyla sizin de affınıza sığınıyorum bu tarz aksaklıklardan dolayı ama e, videoyu tam kapatırken böyle bir takılma durumuna da yönelik bazı mesajları düşünecek olursak demek ki sizin sizin de artık ifade edemediğiniz takılıp durduğunuz bir alan var bozuk plak gibi e, sarıp durduğunuz bir alan var olabilir sevgili akrep burçları e, her şeyi bir mesaj olarak algılamaya çalışalım e, kendi kusurum veya hatama yont olmaya çalışalım. E, ama böyle bir şey varsa boğazınızda düğümlenen, dilinizin takıldığı, e, sizi sürekli olarak bloke eden, e, geri tutan bir durum varsa belki artık 2022 senesinde bunun üzerine çalışmanız da gerekiyor olabilir. Sevgili akrepler bu kadar laf kalabalığından sonra e, vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. E, danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbilge@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Mutlu seneler diliyorum. Hoşça kalın. <gülüyor>